Adidas Adidas Musiko oh. ad, ad, ad. Adidas Kolumda saatim pilavak Adidas Kısa kes, yeah. yeni bu stilim uzatma Adinaş Bu pız, yapar iz, alırım yine risk Bu ne ki, Kapanta olur bebeğim seninki ki beleş bile değil Anana, burası ghetto bebeğim alo Dikiler uzak olsun hele bidu Uluyo bidu bidu. Yerimde duramıyorum alo, alo Bu nasıl 8 hey, Kelime akıyor kalemimi Seninki anzi bahane be Cebimin dördü birisi Buz viko Benim sevim Polisler görünce deleri birbiri, gözlerini Kapat o işi, ha. bir par 2008'de yukip var Biri bir kadar gaz Oğuz Ego benimsin Benim. Polisler bizlere deliriz Flaş alıyor gözlerini Kapat o ışıklarını bir bak 2008'de iki pop Verilmiş sadakalarınız var Amına gazba uğraman Cebimin dörtte birisi Oğuz benimsin Polisler bizlere deliriz Flaş alıyor gözlerini Çoğu bir bak 2008'de k-pop Verilmiş sadakalarınız var I'm gonna gasp ve uğramar Gerilme dilimiz bir olur Ruhine repiniz Amerikalı Babasa hüküm bir ayrıcalık Sesini duyamıyorum ki canım Emoji gibi bu duruşunuz Buradası değerle kuruşunun Etini yiyorum o kuşunun Huşuyla biat ediyorsun Anan annem dedi ki ne olabilir Dedim ki sonuna gidemedik Derindeyim ve inemiyorum da suyundu yine Karanlık benimle yürüyebilir Yürürüm bu yolu sonuna kadar Kullanı görürüm arada seni Hadi da sonuma kata, sonunda aka Asbo haklı Otomatik olan kapı zilini Gerisi storytelling pepee Sokaklar acımaz kırarım elini. Bunu hep aykırı gördüler ve anlamadım ki hiç gizden biri Çok acıması Gerçekler acıtıyor gibi dimi dimi dimi Fantazı ödülüm mi Gözlerim kelebeği göremedim Klavyeden yürür sahnesinden Kaçar kaşar bak sorarsan sokak yaşar Bow. Birisi. Benim, Oğuz ve go benimsin, benimsin. Polisler dizlere delirin Güneş alıyor gözlerini Kapat o ışıklarını bir bak 2008'de iki hip hop sadakalarınız var Amana ne gazba uğraman Cebimin dörtte birisi Oğuz ve go benimsin Benim, Polisler dizlere delirin Güneş alıyor gözlerini Kapat o ışıklarını bir bak 2008'de iki hip is a bit of